kanka Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? oluyor? Sen her mu? Gel bakayım sen buraya. Lan. Oluyor ne oluyor? Ne oluyor? Kaç kaç sola kaç. Siz bekleyin lan. Amına ver Ya nerde be gel buraya. Gel gel <gülüş> <gülh> <gülüş>